Andrey Tarkovski, 4 Nisan 1932'de Sovyetler Birliği'nde dünyaya gelir. Annesi Maria oyuncu, babası Arseni şairdir. O henüz 3 yaşındayken babasıyla annesi ayrılır. Eğitimine müzik ve Arapçayla başlayan Tarkovski, sinema eğitimini Moskova Devlet Sinema Okulu'nda alır. Sinema Yolculuğu 1961 yılında bitirme projesi için çektiği 45 dakikalık Silindir ve Keman isimli eserle başlar. Film bir işçi ile keman çalan bir çocuk arasındaki ilişkiyi anlatır. İlk uzun metrajı ise bir yıl sonra çektiği Ivan'ın Çocukluğudur. Venedik'te altın aslanı kazanan film, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgalini İvan isimli bir yetimin savaşa bakışını, savaş içindeki konumunu anlatır. Bunu yaparken savaş karşıtı bir tutum sergileyen film kısa bir öyküden uyarlanmıştır. Bir sonraki filmi 1969'da kanda gösterime giren, sihirli sinema dilinin daha net hissedildiği Andrei Rublev'dir. Film, ortaçağın en büyük ikon ressamı Andrei Rublev'in hayatını anlatırken dönemin Rusyasını gözler önüne serer. Tarkovski izlemenin yalnızca film izlemek olmadığı, büyülü bir deneyime dönüştüğü filmlerden biridir. Birkaç yıl sonra 1972'de bir bilim kurgu filmi çeker, Solaris. Uzay istasyonunda psikologluk yapan krisin başından geçenleri anlatan film, Kanda Büyük Jüri ödülü alır. Bir sonraki filmi ise aynıdır. Annesinin karakteri üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyen Tarkovski, bu otobiyografik eserde çocukluğunu, hayatını bir ayna misali yansıtır. Filmde babası Arseniy Tarkovski'nin şiirlerini kullanan Tarkovski, babasıyla arasındaki ilişkiyi, zaman akışını eriterek sunar. Geçmiş siyah beyaz değildir, bir belirteci yoktur. Takip etmesi ve anlaşılması zor olan bu filmle ilgili, İlginç bir detay vermek isterim. Tarkovski'nin çocukluğunda evlerinin önünde yetişen kara buğdayı, köylülerin artık yetişmez demesine rağmen filmde görmek istediği için ekip büyüttüğü söylenir. Bir belgeselde dünyaya gelme nedenimizin mutluluk olmadığını, mücadele etmenin gerekliliğini, iyilik ve kötülüğün içimizdeki savaşını anlatan Tarkovski, 1979'da inancın, İsteğin ve gerçeğin sorgulandığı, iş sürücüyü çeker. Gizemli bir bölgeye yapılan keşfi anlatan film, adeta bittikten sonra başlar. Mekan seçimleri ve zaman algısı o kadar gerçektir ki, iş sürücüyle birlikte dolaştığınızı hissedebilirsiniz. İlk sürücüden 4 yıl sonra çektiği bir diğer başyapıt ise Nostalji'dir. Rus bir besteciyi araştırmak için İtalya'ya giden Rus yazarın hayata yabancılaşmasını anlatan film, bir otobiyografi sayılabilir. Deli'nin haykırışı sahnesi başta olmak üzere etkileyiciliği kuvvetli bir film olan Nostalji, Tarkovski'nin ülkesinden uzakta çektiği ilk filmdir. Bahsedeceğim son film olan Kurban, 1986'da Cannes Film Festivali'nde büyük jüri ödülü almıştır. Dünyanın nükleer savaşla birlikte iyice kötüye gittiğini ve Tanrı'ya bir kurban verilmesi gerektiğini düşünen aktör ve gazeteci Alexander'ın serüvenini anlatan film ne yazık ki Tarkovski'nin son filmi olmuştur. Kurban filminde ''Ölüm diye bir şey yok. Sadece ölüm korkusu var.'' diyen usta yönetmen Tarkovski'yi saygıyla anıyor, Polonyalı yönetmen Kişlovski'nin sözleriyle videoya nokta koyuyoruz. Tarkovski son yılların en büyük yönetmenlerinden biriydi. Ne yazık ki öldü. Herhalde daha fazla yaşayamadığı için. İnsanlar genellikle bu yüzden ölür. Ölüm sebebinin kanser, kalp krizi ya da araba kazası olduğu söylenebilir. Oysa insanlar yaşamaya devam edemedikleri için ölürler.